Eğitim-öğretim hayatına devam edemeyen kişiler için, mesela imkanlar yok, online eğitimlerle, görüntülü eğitimlerle e, bize başvuruyor. Bu normal örgün eğitime ilave olarak sertifika programları, aynı zamanda eğitim-öğretim hayatı, online üniversite, online yüksek lisans, online doktora ve online doktora sonrası, post-doktoral fellowship dediğimiz programlı kişi takip ediyor. Çalıştığı yerden, memleketinden, istediği yerden internet üzerinden adı üstünde sanal üniversite, online üniversite devam ediyor. Geri dönüşler var mı? peki? memnun ol oluyorlar mı? E, tabii ki, ne? tabii ki Brüksel Kapital Üniversitesi ile o da bir online üniversite. Beraber bir içinde tabii ki ne beraber çalışıyoruz. Da. Normal Resmi devlet üniversiteleri veya özel üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Okullarla işbirliği içindeyiz. İnternet üzerinden bizi bulup ulaşıyorlar.